Aslında değişmeyen tabi yapılardan birisi de gül yetiştiren adamdır. Bir şey yapmamanın da bir eylem olduğunu çoktan anlamıştı. Protesto için evinden dışarı çıkmıyordu. İnsanlar arasına katılmanın, istemediği düzeni meşrulaştıracağı inancındaydı. Kur'an okuyarak, ibadet ederek, yalvararak, havf ederek somut protestosunu sürdürüyordu.